4356 sayısında 3'ün basamak değerini bulunuz. Şimdi basamak değerini düşündükçe ve bu konuyla ilgili araştırmalar yaptıkça böyle soruları daha rahat çözeceksiniz. Ama böyle bir soru gördüğümde ben 4356'yı gruplamayı uygun buluyorum. Sayıyı baştan yazayım. Sayıyı farklı renklerde gruplayalım. 4356. Zaten sayıyı nasıl okuduğuma dikkat edelim. 4000 artı 300 artı 50 artı 6, 4.356. Bunu sayıyı nasıl ifade ettiğimizden de çıkarabilirsiniz. 4.356. Bunu şöyle düşünebiliriz. 4,000'lik ve bunu V olarak düşünebilirsiniz. Artı 3 yüzlük, artı 5 onluk, artı 6. 6 tane birlik ya da. Eğer orijinal sayımıza dönersek, şöyle yazayım. Bu şu şekilde ifade edilebilir. 4000'lik, 3 yüzlük, 5 onluk, 6 birlik. Buna göre, 4356'da 3'ün basamak değeri sorulduğunda, bu 3'e bakıyoruz ve basamak değerini buluyoruz. Yüzler basamağında bulunuyor. Burada 4 olsaydı 4 yüzlük demek olurdu, 5 olsaydı 5 tane yüzlük demek olurdu. Rakamımız sağdan üçüncü basamakta. Bu birler basamağı. 6 birlik, 5 onluk, 3 yüzlük. Yani burada cevap yüzler basamağıdır.